Bugün sizlerle Krio PTC'nin kablolama tasarımı için geliştirdiği modüllerden bahsedeceğiz. İlk olarak bu modüllerimiz Krio Schematic, Creo Design, Krio Manufacturing modülleri. Öncelikle iyiyse bahsetmek istiyorum. Krio Schematic, iki boyutlu kablo ve boru atlan tasarımı için geliştirilmiş Kolay ve hızlı kullanımıyla öne çıkan bir araç. Creo ile yapılan tasarımlar XML formatı, formatında export edilerek Creo için içerisinde 3 boyutlu kablo ve boru yönlendirmesinde kullanabilmektedir. Ayrıca Creo Schematics Creo Parametric'ten bağımsız olarak da çalışabilir. Yani burada kısaca açıklarsak, Creo içerisinde yaptığımız 2 boyutlu şematik tasarımları XML formatı aracılığıyla Creo parametrik içerisinde 3 boyutlu kablo yönlendirmeleri otomatik olarak yapabiliriz. Burada görselleri görüldüğü gibi kreo şematik içerisindeki diagram, iki boyutlu diagram burada eczema formatı aracılığıyla kreo parametrik içerisine aktardığımızda burada Killing Design görselinde gördüğümüz gibi üç boyutlu olarak yönlendirmeleri yapabiliriz. Burada bir soru gelmiş. Tamam. Peki kreo şematik bize ne sağlar? Kriyo şematik bize hızlı ve kolay bir şekilde iki boyutlu elektrik ve mekanik şemaları oluşturmada kolaylık sağlar. Üç boyutlu kablo ve boru sistemlerini yönlendirilmesini e, otomatikleştirebiliriz. Bu şekilde egzamel aracılığıyla kolay bir şekilde kablo yönlendirmelerini yapabiliriz. Esnek katalog yönetimi sayesinde şemaları kolay bir şekilde oluşturabiliriz. Bu şemalar blok, e, fiberler, portlar bunları kolay bir şekilde oluşturup e, tasarımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Şematik tasarımlarımızın raporlama işlemlerini hızlı bir şekilde yapılandırabiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra izleme formatıyla kreoparametrik içerisine aktarıp keblik modülüyle e, tasarım işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Keblik modelimiz burada. Kreoparametrik modülü kreoparametrik içerisinde 3 boyutlu e, kablolama tasarımını gerçekleştirmek için geliştirilmiş keb yazılımıdır. Ayrıca kreo şematik ile birlikte ya da şematikten bağımsız olarak çalışır. Yani şurada görselde gördüğümüz gibi Creo şematik içerisinde tasarlanmış iki boyutlu şematik tasarımımız Creo parametik içerisinde üç boyutlu olarak yönlendirmelerini yapıp daha sonra her ile malzeme bilgilerini çıkarabiliyoruz. Eczeme data bilgisi ile connection'ların otomatik olarak tanımlamasını yapabiliriz. Bağlantı ve sinyallerin bilgilerinin ön izlemesini görebiliriz. Tanımlı yollar üzerinden otomatik yönlendirme yaparak tasarım sürecini kısaltabiliriz. 3 boyutlu modellerin otomatik montajını yapabiliriz. Bu e, Cabning Design modülünde 3 boyutlu tasarımı gerçekleştikten sonra Hermes modülüyle birlikte oluşturduğumuz kablo tasarımının malzeme bilgilerini çıkarabiliriz. Buradan Hermes Manufacturing ile Hitsin'in geliştirdiği e, güzel bir modül. E, burada e, kablo tasarımı tamamlandıktan sonra tasarım içerisinde bulunan malzemeler, konnektörler ve giriş çıkış portları ya da fiberler Üretme yönelik tablo bilgilerini otomatik olarak oluşturmasını sağlamakta. Görselde gördüğümüz gibi burada 3 boyutlu modelimiz mevcut. E, oluşturduğumuz 3 boyutlu kablo e, hattının düz halini görebiliyoruz. Bunu otomatik olarak oluşturuyor. Bunun yanı sıra malzeme e, tablo bilgisini de oluşturuyor. Ayrıca e, oluşturduğumuz kablo tasarımı içerisinde kullandığımız konnektörler, malzemeleri de yine aynı şekilde ayrı ayrı olarak e, tablo bilgisini görebiliriz. Zaten kullanımı da çok kolay. Burada yine aynı şekilde Cryo'nun diğer modülleri gibi aplikasyonun içerisinde harness komutanı tıkladıktan sonra karşımıza çıkan pencereyle birlikte işlemi yapabiliriz. Peki Harness Manufacturing bize bir tür sağlar? tasarlar. Dokumentasyon tutarlılığını ve kalitesini artırırız. Tekliflere ve doğru üretim tahminlerine hızlı yanıt veririz. Ve özellikle manuel tablo oluşturma gereksinimini ortadan kaldırdığı için ciddi oranlarda zaman kazandırmakta ve bu da ürünlerin pazarda çıkış süresini artırmaktadır. Şimdi bunları bir uygulama olarak görürsek daha net olur. Şöyle, şöyle kriyo şematik kaypamızı açıyoruz. Burada dediğim gibi kriyo şematik zaten kendine ait bir kısa yolu var. Kısa yol içerisinde, şöyle kısa yolu göstereyim ben sizlere, zaten e, kriyo parametrikten bağımsız çalışıyor, kendine ayıp kısa yolu var, kip, kip, kip, e, tıkladığımız zaman şöyle bir ana ekranla karşılaşıyoruz, zaten e, ekran grafikleri e, kriyo parametrikle benzerlikler gösteriyor, komut gibi bunlar olsun, e, sayfa yapıları olsun, burada birden fazla sayfa oluşturabiliriz, e, tehlikesinde olduğu gibi. Burada yine mesaj komutu, e, uygulama komutlarını alt, alt kısımda görebiliriz. Şimdi ilk olarak kreo e, şematik içerisinde e, yeni bir template oluşturacağım. Bu template içerisinde e, katalog yönetiminden e, port, blok ve fiber oluşturacağım. Ve temel olarak e, bir e, iki boyutlu şematik tasarım yapacağız. Bu için ilk olarak geldim, buradan New diyorum. Buradan Test Informatik diyorum. Aynı şekilde anlamak kısmına da açıklama kısmına da ses informatik olarak yazıyorum. Okeyleyip açma bir tasarım penceresi çıkıyor. Bu tasarım penceresinin zaten yapısı Windows, Explorer'a benzerlikler gösteriyor. Burada gelip bir de klasör oluşturup bu klasörün ismini wiring olarak yazıyorum. Açıklama kısmına da wiring gram olarak belirtiyorum. Okey dedim. Plastörümü oluştuktan sonra buradan yeni bir sayfa oluşturuyorum. Geldim. Sayfa oluşturduğum zaman karşına şöyle bir pencere çıkıyor. Buradan template'lerimi belirleyebilirim. Buradan gelip bütün tepekleri görebiliriz. Ben bir A3 template'ini seçiyorum. Geldim buradan seçtim. Buradan template'ime sağ tıklayıp özellikler diyorum. Buradan template ismi belirtebilirim. Buradan W'de bir wiring de ayrı, e, diagram 1 diyorum. Açıklama kısmına da aynı şekilde wiring diagram diyorum. Buradan diagram tipini ben bir kavrulama işlemi yapacağım. E, wiring olarak seçiyorum. OK diyorum. Bu şekilde template'imi oluşturdum. Yeni bir template daha oluşturabiliriz. Buradan bastığımız zaman aynı şekilde yeni bir template oluşturabiliriz. Bizden farklı template'ler. Buradan geçip çift, çift tıkladığım zaman direkt açabilirim ya da sağ tıklayıp OpenShift olarak açabilirim. Close kapatıyorum. Bu şekilde gördüğümüz gibi template'imi oluşturdum. Kayıtalım. Template e, özelliği. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra katalog Explorer'dan ben buradan bir kütüphane oluşturabilirim ve bu kütüphanemi kaydedip artık her tasarımda o kütüphaneye çağırabilirim. Yani firmamızda özel bir standart kütüphane oluşturduk. Tekrar tekrar kütüphane oluşturmaya gerek kalmadan kolay bir şekilde işlemlerimizi yapabiliriz. Burada ilk olarak bir port oluşturmak istiyorum. Geldim porta, portu seçtim. Buradan zaten fitrelerim mevcut. Blog, port, grup, fiber olarak. Buradan portumu seçiyorum. Daha sonra gelip buradan bir klasör seçiyorum. Buradan general adlı bir klasör oluşturuyorum. Tanımlama kısmına da aynı şekilde general general port olarak yazıyorum. Okey dedim. Şimdi portu, klasörümü oluşturdum. Daha sonra gelip buradan create new port diyorum. Yeni bir port oluşturuyorum. Geldim. Portumu oluşturdum. Direkt zaten buraya attım. Port kısmını attı zaten. Buradan sağ tıklayıp özellikler diyorum. Buradan örneğin ben general port ismini veriyorum. Gelip buradan okey diyip portumun ismini tanımlamış oldum. Daha sonra daha sonra Zaten port attıktan sonra benim zaten bu new shape e, komutu aktif hale geliyor. Nif shape dediğim zaman benden port içi mid istiyor. Nasıl e, tasarım için mid oluşturuyorsak eğer blog, grup ve portlar içinde mid oluşturuyoruz ve şematik ortamında iki boyutlu olarak e, portumuzu oluşturuyoruz. Buradan bir çizim templatei oluşturuyorum. New port olarak oluşturuyorum zaten. Okey dedim. Burada benim template'im oluştu. Bu template özelliklerimi güncelleyebilirim. Fit parametri seviyorum. Geldim hemen burada ismi inceleyebilirim. Buraya wiring yazabilirim. Burada zaten diagram blok olarak gözüküyor. Bunu da şuradan gelip değiştirebilirim. Parametrelerden gelip buradan wiring olarak değiştiriyorum. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Bu şekilde port template'imi oluşturabilirim. Daha sonra ben şu an bir Sketch ortamına girmem lazım. Bunun için ise oluşturduğum template'i açıyorum. Open shape deyip template'imi açtım. Buradan close diyorum. Geldim. Buradan geometrik kısmına Bu geometri kısmı zaten kriyoparametrikle benzerlik gösteriyor. Normal sketch ortamı. Gelip buradan bir soru tıklıyorum. Bir daire oluşturuyorum. Sağ altta diameter ve radius değerlerini girebiliriz. Buradan herhangi bir yere tıklamadan direkt bir yazdığım zaman direkt otomatik olarak oluşturuyor. Sağ tıklayıp exit diyebilirim ya da mouse'un orta tuşuna basıp işlemi sonlandırabilirsiniz. Buradan ben sayfa görünümünü değiştirebilirim. Geldim. Bu sefer buradan katalog kısmına geliyorum. Buradan isim atıyorum. Geldim buradan formattan parametreyi giriyorum. İsim parametresini alıyorum buradan. Bakın burada isim parametrem geldi. Buradan kalın yazının kalınlığını, yüksekliğini ayarlıyorum. 1 mm dedim. Buradan da nasıl lokasyonu ayarlıyorum burada. Geldim bu şekilde. Yazımı da ayarladım. Daha sonra gelip buradan bir set datum atıyorum. Geldim okey dedim. da attım. Bu şekilde close shift dediğim zaman Catalog Explorer'a geldiğim zaman benim artık portum hazır. Aynı şekilde bir blok oluşturacağım. Yine aynı şekilde geldim. Blok diyorum. Port işlemine yaptığım işleminden aynısını yapıyorum. Geldim burada bir klasör oluşturuyorum. Burada bir switch oluşturuyorum. Aynı şekilde. Böyle yanlış yazdık. Okey dedim. Klasörümü oluşturdum. Daha sonra port şeklinde yaptım gibi. Bu sefer burada Create New Block diyor. Yeni blok oluşturdum. Sağ tıklayıp Özellikler diyorum. Buradan bloğuma isim verebilirim. Geldim. Single Block diyorum buraya. Buradan Okey diyorum. Bro'nun ismini tanımladım. Daha sonra gelip buradan New Shape diyorum. Buradan bu sefer blok oluşturacağım için New Block Template'ini seçiyorum. OK dedim. Template'imi oluşturdum. Aynı şekilde buradan da sağ tıklayıp parametrelerden isimleri değiştirebilirim. Buraya da Wiring yazabilirim. Açıklama kısmına zaten diagram tipi de wiring olarak tanımlanmış. Eğer e, tam başka bir diagram diagram olarak tanımlamışsa eğer buradan gelip direkt Şuradan set shape, set shape Properties'ten diagram tipini değiştirebiliriz. Yine gelin teplintimi oluşturdum. Yine aynı şekilde Open Shape deyip bizim ortamına giriyorum, sketch ortamına giriyorum. Buradan Geometri diyorum, sketch tipini değiştiriyorum. Bakın burada Datum kayboldu. Kataloga gelip tekrar Set Datum dediğim zaman herhangi bir yere tıklamadan işlemi yapıyorum. Buradan Geometriye gelip bir blok çizeceğim aynı şekilde genişliği ve yüksekliği buradan verebiliriz. Ben şu şekilde çizdim. Porta klik yapıyorum. işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra yine yaptığım gibi buradan Label deyip buradan isim ekliyorum. Zaten parametre seçili olduğu için. Bunu da iki yapıyorum. Yazdığın genişliğini iki yapıp pencereyi sağa doğru iteyim. Bu şekilde ismimiyle tanıttım. Şimdi bu bloğumuzu oluşturduk ve bu bloğa porta eklememiz lazım burada oluşturduğum portu instance port diyorum. Gelip buradan oluşturduğum portu çağırıyorum. Şimdi geldim, çağırdım. Portumun yönünü sağa doğru. Ben yukarı e, montajını yapacaksam eğer portumun yukarı bakması lazım. sağ tıklayıp set rotation diyorum. Artı 90 diyorum. Bu şekilde portumun yönünü belirtebilirim. Aşağı doğru da e, yapacaksam eğer yine sağa tıklıyorum set rotation deyip normalde e, Rotation kısmında ilk aldığı konumu referans alır. Eksi 90 dediğim zaman aşağı doğru yönünü değiştirmiş oluyorum. Bu şekilde gelip bloğumu oluşturdum. Kataloğa geldiğim zaman şöyle bloğum hazır. Close tip kapatıyorum. Şimdi bir fiber oluşturacağız. Geldim buraya fiber diyorum. Buradan klasör oluşturuyorum. Bir klasörün ismi de virus diyorum. Aynı şekilde var dedim. Okey dedim. Buradan yine aynı şekilde create fiber diyorum. Buradan özetli ismini, ismini değiştirebiliriz. Buradan gelip işte jenerik fiber diyebilirim. Okey deyip işlemi sonlandırdım. Buradan nif şekli dediğim zaman direkt nif oluşuyor. Buradan Parametriyi değiştirebiliriz. Yine aynı şekilde isimleri değiştirebiliriz. Bu şekilde açıklama kısmını değiştirebiliriz. Okey diyorum. Buradan set özelliklere girip diyagram tipini de değiştirebiliriz. Buradan shape'e girip buradan diyagram tipini de değiştirebiliriz. Bu şekilde tübemizi oluşturduk. Şimdi bu oluşturduğumuz şemaları tasarım olarak oluşturalım. Geldim. Buradan kataloğa gidiyorum. Block diyorum. Oluşturduğum bloğu bu şekilde içeri aktarıyorum. Instast diyerek geldim. Buradan bir tane buraya bir tane şuraya diyelim koydum. Ortaklık yapıp işlemi sonlandırıyorum. Sonra daha sonra gelip buradan root fiber diyorum. Zaten bir tane fiberim mevcut. Geldim seçtim. Okey dedim. Örneğin şu porttan gelip tıklıyorum. Şöyle şuraya ortaklık yaptım. Evet, tekrar gelip Piper'imi seçtim, support'tan gelip şuraya bu şekilde iki boyutlu schemalarımızı oluşturabiliriz. İmizi bu kataloğu oluşturduk ve bu artık bizim standart bir kataloğumuz oldu. Bunu gelip design'dan design sekmesinden kataloğa tıklıyorum, buradan defined diyorum. Buradaki adresleri tanımlayacağım. Bir klasör oluşturacağım ve klasöre bu adresi tanımlayacağım. Browse dediğim zaman Örneğin geldim, buradan bir klasör oluşturuyorum. Informatik diye bir klasör oluşturdum. OK dedim. Oluşturduğum kataloğu bu klasöre tanımladım. Aynı şekilde tekrar gelip buradan tanımlıyorum. OK dedim. OK dediğim zaman bu Verify kataloğu'a... Aktif hale geliyor. Bastığım zaman bakın burada bizim 3 adet yazıyor. Zaten bizim fiberimiz vardı, bloğumuz vardı. Bir de portumuz vardı. Yani Katalogun sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Ne kadar varsa onu, onu gösteriyor. Buradan sağa tıklayıp dediğim zaman okey diyorum. Artık benim kataloğum tanımlanmış oluyor. Okey dedim. Şimdi sayfamı kapatıyorum. Bloz geliyorum. Geldim. Açtım sayfamı. Buradan yeni bir template oluşturayım. Bir standart oluşturuyorum. Close dedim. Buradan bakın direkt katalog kısmı açık. Tıkladığım zaman dependent diyorum. Buradan gelip şöyle informatikten open diyorum. Şöyle çağırdım kataloğumu. Diagram sayfama gelip katalogu explorer'a giriyorum. Bakın şu an çağırdı ama aktif değil. Ben bunları kullandığım zaman aktif hale gelir. İşte tıkladım. Bakın tıkladığım zaman artık aktif hale gelir. Port da aynı şekilde. Şu an hazır, mevcut ama kullandığım zaman aktif hale geliyor. Yani bu da bir e, programı e, daha az bu şekilde. Kulası kapattım. Şimdi bu şekilde e, sizlerle birlikte e, iki boyutlu ortamda, şematik ortamında e, katolomuzu oluşturduk. Bir, kısa bir e, şematik tasarım yaptık. Şimdi Open DIP bir şematik tasarımımız mevcut. Buradan bu şematik tasarımımız içerisinde tanımlanmamış bazı bağlantılar mevcut. Onları tamamlayıp ekleme formatına aktaracağız. Oradan da krioparametrik içerisinde üç boyutlu kablo yönlendirmemizi yapacağız. Kablo hatlarını oluşturacağız. Böyle dediğim gibi aynen İngilizce olduğu gibi sayfa yapılarım bu şekilde mevcut. Geldim. Buradan 2.0.4 Pneumatik sayfasına geldim. Ben şu Pneumatik kontrol bloğuma örneği bir konnektör eklemek istiyorum. Kataloğa geldim. Buradan grup diyorum. Konnektör dedim. Buradan tek pin ya da çift pinli olarak seçiyorum. Ben çift pinli bir konnektör seçiyorum. Buradan içeri aktarıyorum. İçeri aktardığım zaman benden port sayısını istiyor. Şu an tek portlu. Ben bunu iki port olmasını istiyorum. Geldim, update dedim, ok dedikten sonra geliyorum herhangi bir yere tıklıyorum. Daha sonra başka bir port, ça konnektör çağırmayacağım için cancel deyip buradan sağ tıklayıp exit buluyorum, penceremi kapatıyorum. Geldim buradan bunu tutsülükle tut mantıyla blok konektörümü sabitliyorum. Konektörümüzü çağırdık. Yalnız bu konnektörümüzün bu sefer parametrik tanımlamalarını yapmamız lazım. Bunun için ise çift tıkladığım zaman direkt aşağıda bir pencere açılıyor. Parametre penceresi. Buradan konnektörümü seçiyorum. Buradan parametre ekleyeceğim. Model parametre ekleyeceğim. Model ismi. Bu model ismi ne işimize yarayacak? Bu model ismi yani bu çağırdığım konnektör parametrik içerisinde bir karşılığı olması lazım. Bu isimler ise ben şu an üç boyutlu ortamda kriyo parametrik içerisindeki modellerimin isimleri. Ben örneğin çağırdığım konektörüm PCMI Assembly 8 modeliyle tanımlıyorum. OK diyorum. Bunu size şöyle göstereyim. Geldim. Şuradan dosyaya zaten kabulama işlemi yapacağız. Örneğin şu kolektör içerisinde PCMI Dosyamı açacağım. Geldim buraya. İsim bir altıda. İsmin doğru yazdık mı? Yanlış yazdık. Şöyle yaptığım zaman dosyamı gördüğünüz gibi şu parçamı, bu konnektöre tanımladım. Zaten rengi de yeşil gördüğünüz gibi diğer renkleri birleşti. Yani çağırdığım konnektör bu parçaya artık eşdeyir, tanımlı halde. Gelin tekrar şamatik sayfama geldim. Şimdi bizim bu çağırdığımız konnektör çift portlu ve çift pinli. Bu yüzden port parametrelerinden giriş portlarını tanımlamamız lazım. Şu an giriş portları tanımlı değil. Bunun için tekrar geliyorum, konektöre tıklıyorum. Buradan pin parametresini tan tan tan tanımlıyorum. Artık port parametresine geldim. Ben bakın burada artık entry port, giriş portlarım tanımlanmış halde. Daha sonra çift tıklayıp penceremi aşağı doğru indiriyorum. Şimdi konektörümüzü çağırdık, tanımlamamızı yaptık. Daha sonra gelip artık fiber işlemini yapacağız. Geldim buradan root fiber diyorum. Buradan generic küberimi seçiyorum. OK dedim. Geldim bu 5. porttan 2. porta bir fiberimi çekiyorum. Daha sonra parçama tıklayıp, fibere tıklayıp sağ tıklayıp özellikler diyorum. Artık ben bu fiberin parametrik değerlerini tamamlamam lazım. Geldim buradan apply dataset diyorum. Buradan ölçümü belirliyorum, grubunu belirliyorum. Geldim 18'lik zengi de siyah olsun diyorum. Geldim bu özellikteki fiberimi tanımlıyorum. Okey dedim. Depolay deyip tanımlamış oldum. Okey deyip artık işlemimi sonlandırdım. Aynı şekilde yine bir fiber çekeceğim. Bunda bu sefer gelip direkt follow fiber deyip son çektiğim fiberin yolunu takip ediyorum. 6. porttan 1. porta gel diyorum. Direkt geldi. Fiberimi kolay bir şekilde ekebiliriz. Daha sonra geliyorum buradan. Yine aynı şekilde özelliklerini tanıtıyorum. Geldim buradan tıklıyorum. Sağ tıklayıp özellikler diyorum. İlk fiberme yaptığım gibi yine bu fiberi de tanımlayacağım. Buradan 18'lik gruptan kırmızı diyorum. Geldim, tanımladım. OK deyip Apple diyorum. Bu şekilde işlemlerimi yapabilirim. Daha sonra şu an benim bu fiberi rengi kırmızı. Şamatik içerisinde kırmızı olmasını istiyorsam shape'e gelip buradan color'dan buradan renk kutusundan kırmızıyı seçiyorum. OK diyorum. Apple ayırıp işlemi sonlandırıyorum. Şimdi geldik, fiberimizi de oluşturduk, e, parametreyi tanımladık, e, konektörünün de parametreyi tanımladık. Şimdi bunları raporlayabiliriz ve bu raporlarımızda tablo olarak çıktısını alabiliriz. Bunu da dataya giriyorum. Format Report e, komutu ile birlikte çok e, kolay bir şekilde e, yaptığımız işlemleri raporlayıp tablolayabiliriz. Geldim, tıkladım. Buradan. Gelip from to Rep e, formatını seçiyorum, daha önce oluşturduğum. Bunun üzerine yaptığım son işlemleri onun üzerine aktaracağım. Tamamen bütün işlemlerin tablosunu çıkartacağım. Geldim buradan. Created diyorum. Bakın şu an bütün işlemler mevcut. Bunu şuradan zaten kullanın aynı Creo benzer olduğu için çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Geldim. Tablo diyorum. Burada benim tablomun içeriği mevcut. dışarı aktar diyorum. Geldim. Bunları seçiyorum. Rahatlayıp editledikten sonra tablo olarak oluştur diyorum. Buradan karşımda çıkan pencerede tablo tipini belirtiyoruz. Default değerini aldım. Okey dedim. Genel dediğim zaman benden artık tablomun nereye iletileceğini soruyor. Geldim. Tablomun şuraya ileteceğim. Böyle yapalım. Free diyorum. Okey dedikten sonra geldim. Bu şekilde tablomu oluşturabilirim. Cancel deyip pencereleri kapatıyorum. Bu şekilde tabloları oluşturabiliriz. Burada gördüğümüz gibi bütün kablolar konnektörler, bağlayıcılar, portlar hepsi mevcut. Şematik içerisinde tasarımımızı gerçekleştirdik. Bunu artık excel olarak dışarı aktarabiliriz. Krib parametrik için gelip oradan file diyorum. Export diyorum. Excel diyorum. Tıkladım. Şimdi burada yaptığımız işlem cabling işlemiydi. Cabling'i tıkladım. Burada validate excel dediğim zaman e, tanımlanmamış bir parametrem varsa onları gösteriyor ve direkt bizi oraya atıyor. Validate dediğim zaman Bakın burada son yap çağırdığım C4 konektörün tamamlamamış parametreleri var. Burada zaten tamamlayan parametre de gösteriyor bizlere. Bu şekilde gösterilmiş. Buradan gelip tıklıyorum. Buna bastığınız zaman direkt beni bu C4 konektörün olduğu sayfaya olduğu yere atıyor. Eğer çok kalabalık bir işlem yapıyorsanız bu şekilde bir kolaylık sağlıyor bizlere. Geldim tıkladım direkt beni attı buraya. Burada yine gelip parametreler diyorum. Tıkladım. Buradan geliyorum. et diyorum. Bizden istediği eksik olan parametreleri tanımlıyorum. Geldim, seçiyorum eksik olan parametreleri. Okey diyorum. Buradan pin sayısı bizim 2 idi. Internal length değerimiz de nokta 08 idi. Buradan Apply deyip bütün parametremi tanımladım. Close tip kapattığım zaman Tekrar validate diyorum. Bakın artık eksik bir şey olmadığını bize söylüyor. Buradan file selector diyorum. Şu an karşımıza Kevin Design eksemel. Ben daha önce oluşturduğum bir eksemel dosyası var. Hatta biz ya da kendimiz de sıfırdan bir eksemel dosyası da oluşturabiliriz. Buradan. Dosya ismi yazıp sıfırdan oluşturabiliriz ya da daha önce oluşturduğum egzeme dosyasını aktarıyorum. Open dedim. Okey diyorum. Okey dedim. İşlemin tamamlandı. Şimdi artık kriyo parametrik içerisine geçip buradan işlemlerimizi yapabiliriz. Geldim. Kriyo parametreye geldim. Burada benim sayfam mevcut. Burada bir, benim e, paletli bir elektrik aracım mevcut. Bu parçamın üzerinde şöyle daha önce e, kablo e, yönlendirmesi yapılmış montajlar mevcut. Bunları göstereyim Geldim. Bu şekilde gördüğü gibi. Şöyle yapalım hatta. Şöyle oluşturulmuş. Şimdi biz de eksik olan e, kısımları tamamlayıp işlerimizi sonlandıracağız. Şöyle bu şekilde zaten daha önce oluşturulmuş kablo ağlar. İlk olarak geldim. Elektrik adlı at montajımı açıyorum. Şimdi dosyamızı açtık. Buradan ben ilk olarak Web Manager'a gelip bütün alt kombinleri görmek istiyorum. Geldim buradan aktif hale getiriyorum. 2000 design görünüşüne geliyorum. Buradan artık ben kabullama işlemini yapacağım. Geldim buradan görüntümü seçiyorum. İlk olarak geri kalan kısımları işaretliyorum. Şimdi burada yapmamız gereken aplikasyonlara geliyorum. Buradan Cabling'i tıklıyorum. Daha sonra buradan Modify Harness diyorum. Buradan pneumatic Cable kablo ağımı aktif hale getiriyorum. Burada da zaten görünüyor. Aktif hale getirdim. Şimdi buraya ben eklemel olarak oluşturduğum datayı import edeceğim. Geldim import diyorum. Creo-Sematic. Eczemel diyorum. Buradan Eczemel formatını çağırdım. Okey dedim. Down dedim, Kapattım. Buradan Compare'e tıkladığımız zaman burada bütün bilgileri, eşleşme bilgilerini görebiliriz. Örneğin bakın burada kayıp modeller var. Daha eşleşilmemiş. Şimdi biz bunları tamamlayacağız. Eşleşenleri burada görebiliyoruz. Bu şekilde de kontrol edebiliriz. Close tip kapatıyorum. Burada artık ben auto, auto dedik mi istiyorum. Geldi. Dediğim zaman şöyle karşıma pencere çıkıyor. Buradan kontrol ediyorum. Eşleşmeyen durumlar var mı diye. Bakın burada bu harfler eşleşmemiş. Bunları da gelip manuel eşleştirebilirim. Buradan seçip Apply dedikten sonra zaten otomatik olarak sonuncusu eşleşiyor. OK dedik. Şimdi benim burada gördüğünüz gibi bir yollarım mevcut. Kablo yollarım mevcut. Ben buraya bir yol daha eklemek istiyorum. Geldim. Buradan. Bu yolu niye ekliyorum? E, otomatik eşleşme yaptığım zaman orada benim yaptığım kablo yönlendirmesi bu yolu takip etsin diye daha kolay bir şekilde kablo yöneldirmesi yapabiliriz. Buradan root link diyorum Geldim. Tıklıyorum. Bu şekilde tutan bir şekilde direkt kablo oluşturabilirim. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Şimdi tekrar geldim. Buradan artık import ettim. Otomatik eşleşmeyi de sağladım. Şimdi artık root diyorum. Geldim buradan find deyip artık root edilmemiş kablolarımı buradan artık yönlendirebilirim. Biliyorum buradan bunları seçtim. İlk olarak bu kabloları yönlendireceğim. Okey dedim. Burada artık otomatik olarak yönlendirmeleri yapacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi yönlendirmeleri yaptı. Burada via network, yani benim oluşturduğum network yolunu takip etti. Buradan OK diyorum. Buradan kablo görünümü aç dedim. Bakın dikkat ettiyseniz e, renkler de bizim istediğimiz gibi kırmızı ve siyah olarak geldi. Bunlar da ne yaptık biz şematik içerisinde zaten renkleri tanımladık. Yani şematik içerisindeki o parametreler bizim buradaki yönelimler için çok önemli. Daha sonra gelip bir yönlendirme daha yapacağım. Bir kablo ağ daha oluşturacağım. Yine aynı şekilde root buluyorum. diyorum. Geldim find deyip. Buradan. Bu kablolarımı seçiyorum. Okey dedim. Buradan kablolarımı otomatik olarak oluşturdu. O zaman kablo görünümü kapatıp tel görünümü açacağım. Buradan... Yönlendirme tipini de artık veya değil de normal follow of cable yapacağım. Bir de böyle bir şekilde deneyelim. Geldim. Ben şu kablo üzerinden şuradan başlasın. Şurada bilsin diyorum. Bu şekilde bir yönlendirme yapmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yönlendirme otomatik olarak güncellendi. OK dediğim zaman. Kablo gömü de açıyorum. Bu şekilde daha net görebiliriz. Bunları tabi düzeltebiliriz. Geldim örneğin ben bunu düzeltmek istiyorum. Burada bir bozukluk var diyelim. Geldim tıkladım. Kontrol'e basıp diğer kablo da seçiyorum. Geldim reload diyorum. Şuradan bu şekilde şuraya bağlantı alıyorum. Bu şekilde düzeltebiliriz. OK diyorum. Şimdi bunlara bir bundle oluşturabiliriz. Geldim buraya. Create bundle diyorum. Bir kablo demeti oluşturalım bunları artık. Buraya B1 diyorum. OK dedim. Geldim. Grouping tipi round olsun diyorum. Buradan non deyip long pad olarak seçiyorum. Yani diyorum ki benim kablo demetim şur şuradan Başlayıp şurada bitsin ve bu yol aralığında yes diyorum buna. eşim zaman direkt karşıma pencere çıkıyor. Yes diyorum. Ve bu yol aralığında kalan bütün kabloları alsın diyorum. Sadece bu network'ü alması diyorum örneğin. Çıkarabiliriz istediğimizi. Dan dedim. Default değerini kabul ediyorum. Done deyip işlemi sonlandırıyorum. Bakın kablo yolunu açtığım zaman bu şekilde bir kablo demeti oluşturabiliriz. Buraya aynı şekilde yine ilave yapabiliriz. Yine geliyorum buraya. Great bundle diyorum. D2 diyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Sadece burada Long pet yerine branch yapıyorum. Geldim. Buradan Nerede bağlamak istiyorsam Şu kavlondan Montere basıp tutup Burayı seçiyorum. Sonra gelip buradan nerede bitirmek istiyorsam orayı bağlıyorum. Bu şekilde otif ediyorum. Direkt yaptığım zaman bu şekilde artık bir ilave de yapabiliyoruz. Burada biz pneumatik içerisindeki tabloğumuzu oluşturduk. Bu sefer tekrar modify Harness diyorum. Gelip pivot harness'teki kabloğamı da oluşturup işlemi bitireceğiz. Anlıyorum, aktif hale getirdim. Buradan şöyle model açısından da görelim. Biraz sonra da top yapalım, gösterelim. Şimdi geldim buraya. Görünüm olarak pivot görünne geldim. Şimdi bizim oluşturmuş konnektör zaten buradaydı. Geldim root diyorum. Bank deyip Zaten bunları biz oluşturduk. Biziyle beraber oluşturduk. Geldim. Bunları seçiyorum. Bunlar bizim oluşturduğumuz kablolar. Okey dedim. Buradan direkt olası yolu takip et diyorum. OK Okey dedim. Kapattım. Bu şekilde kablolarımızı oluşturduk. Renkleri zaten kırmızı besi olarak belirtmiştik. Ben şimdi bu kablo oluşturduğum kabloyu bu kablo demeti içerisine aktarmak istiyorum. Bunu da aynı şekilde gelip çok kolay bir şekilde Modify Bundle diyorum. Üzerinde değişiklik yapacağım Bundle'ı seçiyorum. Buradan herhangi bir yere. Hangisini, hangisini değiştirmek istiyorsak. Gelip şu, şu an içerisine aktarmak istiyorum. Tıkladığım zaman şöyle bir menü mezunca yapısı karşıma çıkıyor. Buradan Add Cable diyorum. Geldim tıkladım. Kontrol bası tutup bu kabloyla kabloyu seçiyorum. Okey dediğim zaman direkt zaten içeri aktarıyor. Stand deyip işlemin sonlandırıyorum. Bu şekilde kablo hattımızı da oluşturduk. Şimdi biz şematikten iki boyutlu olarak e, tasarımımızı gerçekleştirdik. Şematik tasarımımızı gerçekleştirdik. Daha sonra egzeme formatına aktarıp burada kriyo parametrik içerisinde keblik modülüyle birlikte kablo oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken ise bu oluşturduğumuz kablo ağını manufacturing modülü birlikte üretim için malzeme bilgilerini çıkarmak. Bunun için ise yapmamız gereken tek şey burayı kapatıyorum. Gidelim buradan. Yine aynı şekilde aplikasyonlara geliyorum. Harness MFG komutunu tıklıyorum. Tıkladığım zaman karşıma çıkan pencerede hangi harness üzerinde değişiklik yapacaksak, hangi harness üzerinde hangi harness için üretim malzemesi çıkaracaksak onu seçiyorum. Örneğin format cable'ı seçiyorum. Geldim buradan. Tablolardan hangi tablo listesini görmek istiyorsanız kablo listesini, pompa tablosunu bunları seçebiliriz. Buradan da aynı şekilde balonları görmek istiyorsak ya da görmek istemiyorsak bunları aynı şekilde ayarlayabiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra sadece flat and harness diyorum ve artık otomatik olarak düzleştirme işlemini gerçekleştiriyor. Buradan tabloları oluşturuyor. Balonları oluşturuyor. Bunları oluşturmadan önce de bir öncelikle bir alt montaj oluşturuyor. Bu alt montajı oluşturduktan sonra işte onun teğin resmini oluşturuyor ve düzleştirilmiş halini oluşturuyor. Bu şekilde işlemleri gerçekleştiriyor. Burun alt montajı bu şekilde basamak basamak oluşturuyor. Evet. Burada otomatik olarak düzleştirdi. Evet bu şekilde direkt çok kısa bir süre içerisinde düzleştirme işlemini gerçekleştirdik. Normalde bu işlemleri manuel olarak düzleştirme işlemini yaptığımız zaman birkaç saati bulan işlemler şöyle bir dakika içerisinde kolay bir şekilde oluşturduk. Tabloları oluşturduk. Artık bundan sonrası teknik resim özellikleri buradan istediğimiz şekilde işlemleri yapabiliriz. Örneğin burada, burada bomb tablolarını bu şekilde düzenleyebiliriz. İsimleri falan. Artık bunlar tek bir resim giriyor. Ya da böyle bir şey yapabiliriz. Örneğin tamam bu geldi. Bu size çok karışık gelmiş olabilir belki. Geldi. Şunu böyle yukarı aldım. Buradan general view diyorum. Şu an benim bu montaj dosyam alt montajım açık. Okey diyorum. Gelelim tıkladığım zaman bu şekilde front diyorum. Sade halini görebiliriz. Bu şekilde oluşturabiliriz. Zaten burada bir şey de göstermek istiyorum. Şu alt montajı açayım. Yani örneğin bunlara da bu çizimlere de düzleşmeye de müdahale edebilirsiniz. istediğiniz şekilde düzleştirebilirsiniz. Örneğin zaten bunu sketch olarak oluşturuyor. Geldim. Tıklıyorum. Edit Definition diyorum. Bu 90 derece. Ben bunu örneğin 75 derece maksimum açısını değiştirmek istiyorum. Geldim. Buradan tıklıyorum. Okey dedim. Buradan dikliği siliyorum. Buradan 75 derece olarak değiştirdim. Okey dediğim zaman teknik resime geldiğim zaman aynı şekilde tekrar görebiliriz. Bakın bu şekilde aynı şekilde diğer görününde de değişikliği görebiliriz. Ya da e, örneği bu hangi burada zaten oluşturduğumuz montajın üç boyutlu görününü getiriyor. Ya yani da siz sadece bu kablonun üç boyutlu görününü e, görmek istiyorsanız eğer buradan model diyorum. Et model deyip buradan cabling yazalım. Cabling şematik benim oluşturduğum şematik kısmı buradaydı. Open diyorum. Geldim. dan deyip. Cana view diyorum. Bunlar artık bildiğimiz teknik resimlerindikleri. Bu şekilde sağlayabiliriz. Okey diyorum. Bu da bizim 3 boyutlu oluşturduğumuz kablonun hali. Bu da düzleştirmiş hali. Bu şekilde template'imizi düzleştirebiliriz. Şu an biz bu yaptığımız sistemleri Kriyo şematik ile birlikte yaptık. Otomatik olarak yönlendirdik. Bir de Kriyo kevding'in kendi içerisinde manuel olarak da yönlendirebiliriz. Bunu da şu şekilde göstereyim. Hemen kapatayım. Geldim. Burada benim bir Cihazı mevcut. Bu cihazı da manuel olarak bir kablo ağ oluşturabiliriz. bunu yapmamız gereken tek şey buradan öncelikle bir renk tanıtımı yapacağım. Buradan oluşturduğum renk skalası var. Onu çağırıyorum. Burası hep kapattım. Şimdi buradan yine aynı şekilde aplikasyonlara geliyorum. Buradan yine aynı şekilde kevrim komutunu tutuyorum. Şu an burada bizim yapacağımız şey bu konnektörleri eşleştireceğiz. Bunu da rediknet olarak yapacağız. Geldim tıklıyorum. Konnektörümü seçtim. Default kabul ediyorum. Buradan giriş portu tanımlayacağım. Benim burada zaten attığım bir koordinat sinir var. Bunları ben giriş portu olarak tanımlıyorum. Geldim entry port, port diyorum. Buradan geldim seçiyorum. Okey deyip Buradan internal end değerine gidiyorum. Buradan 2 olarak gidiyorum. Port tipinde flat olarak ayarlıyorum. Tam deyip işlemi sonlandırıyorum. Şimdi bu aynı işlemleri C1 ve D1 konektörleri için de yapacağım. Geldim buradan yine aynı şekilde designate diyorum. Bunda manuel herhangi şematik bir bilgisi olmadan manuel olarak yönlendirebiliriz. Geldim giriş portumu tanımlıyorum. NC1 konfete basılı tutup entry 2 seçiyorum okey deyip aynı şekilde internal dent'e gidiyorum. Burada port tipini round olarak ayarlıyorum. Tamam deyip işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra tekrar son olarak gelip Javis connection'ını tanımlıyorum. Default değerini kabul edip yaptığım işlemi mı yapacağım. Geldim bu portları seçiyorum. Okey deyip Şimdi geldim. Portlarımı tanıttım. Konnektörlerimi tanıttım. Şimdi biz dikkat ederseniz şematikte çalışırken spursları çağırmadık. Çünkü zaten biz bu işlemleri pro şematik içerisinde yapalım. Ama burada şematik olmadığı için gelip buradan bulk diyorum. Ya daha önce oluşturulmuş spurslar varsa onları okutursunuz ya da buradan sıfırdan create deyip oluşturabilirsiniz. Daha önce oluşturduğum bir klasör vardı. Oradan gelip çekeceğim ben. Şuradan geldim. Şu spurslarımı çekiyorum. Şöyle istedim. Spursları çektim. Open diyorum. Bu şekilde spursları çektim. Buradan edit deyip buradan spursların özelliklerini, tellerin, kabloların özelliklerine bakabiliriz. Buradan değiştirebiliriz. Önce pencereyi biraz genişleteyim. Buradan geldim tıkladım. Buradan e, bent halüsünü panlıklarını, birimini, rengini buradan değiştirebiliriz. Kontrol edebiliriz. Fans'lı deyip kapatıyorum. Dan deyip eşleşmeleri yaptım. Spulsamı çağırdım. Artık geliyorum buradan. TB'ye geliyorum. Bunları yapmadan önce bu kreatenis yapmayı unuttuk. Buradan partlıyorum. Önce hanis yapacağız bunu unuttum. Hermit diye bir partımı oluşturuyorum. Daha sonra kutluslarımı bu çağırdım. Buradan root cable diyorum. root cable dedikten sonra normalde biz find deyip çağırıyorduk ya artık buradan manuel olarak çağırıyorum. Örneğin V1 isimli L2 porttan porttan şöyle entry 1'e en kısa yolu oluşturur program otomatik olarak biz daha sonra tabi bunlara müdahale edip rahat bir şekilde yönlendirebiliriz. Buradan ismini değiştirebiliriz. Buradan spolu değiştirebiliriz. Örneğin bu 14 black olsun siyah olarak kalsın diyorum. Buradan ok deyip işlemi yapıyorum. Tekrar gelip buradan çıkmaya gerek yok aslında buradan gelip enter diyorum. buradan N2'ye geldim seçtim bunu da 14 başka kırmızı rengi, değil turuncu rengini seçiyorum tekrar tıklıyorum geldim Bu sefer daha portları bir kablo ya, kablo ya oluşturuyorum burada da 16'lık seçiyorum Sonra tekrar seçiyorum aynı porttan Enter 2 olarak bunu da 16 Rio olarak seçiyorum. Burada root tipini tabi follow cable follow pipeline yapabiliriz. Şu an olmadığı için simple root yapıyorum. Daha önce de oluşturabiliriz cabl'ları. O yolu takip edebilir. Ya da bu şekilde oluştururuz. Oluşturduktan sonra kablo görünümü açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yine iç içe şey geçmiş burada. Bunları bu şekilde gelip ben tıkladım. Buradan location diyorum. Location dediğim zaman aynı şekilde supply bir şekilde gelip şuradan gelsin diye hangi yoldan geçmek istiyorsa oraları tıklıyorum bu şekilde belendirmeyi yapabilirim geldim bakın bu şekilde belendiyim bunları tabii niye düzeltebiliriz geldi göreneyin şuradan işte düzeltebiliriz location diyorum şuradan geldim birut diyorum gel şuradan al şura götür diyorum. Bu şekilde yönlendirmeyi zincir olarak yapabiliriz. Daha sonra yine aynı şekilde yine bundle'da oluşturabiliriz. Yani bu zaten bunda bir değişiklik yok. Hemen yine de oluşturalım. Geldim, okay dedim. Round diyorum. Create diyorum. Pardon. Hello pet diyorum. Buradan tel görünümü açıp şuradan gelip şuraya doğru V1 ve V2 al diyorum dan diyorum okey deyip kablo, ağımızı, kablo demetimizi bu şekilde oluşturabiliriz yani burada da e, şematik olmadan kırıyor içerisinde manuel yönlendirmeler de yapabiliriz ve bu kadardı e, şöyle e, bu birbirini kaydını e, Youtube sayfamızda, İnformatik Youtube sayfasında ve linkten sonra zaten paylaşacağız. Eğer geç kalanlar ya da diğer ekip arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz oradan da webinanın kaydına ulaşabilirsiniz. Webinanın sonunda birkaç sorumuz var. Üç sorumuz var. Onları isterseniz cevaplayabilirsiniz. Webinana ilgili, önerilerinizle ilgili. Bu şekilde. Şimdi sorularınız varsa soruları alabilirim. buradan Evet galiba sorunlarınız yok. Kabul edildi. Feridun Bey, e, exam data'sının formatı zaten kendimiz exam olarak oluşturuyoruz. O format otomatik olarak oluşuyor. Ya sıfırdan oluşturursunuz ya da daha önce oluşturduğunuz bir exam formatını da aktarabilirsiniz. Matikten veya efe benzeri bir yazılımdan alabilir miyiz? Sorunuzu ben not alayım. Bir beş Sorunuzu not alayım. Ee, Görkem Bey'in bir sorusu vardı. Bakalım. Tablolarda derken ekzema doğru mı Görkem Bey. Bir açayım. Görkem Bey ses. sesiniz gelmiyor. devrime ben, ben size döneceğim zaten notumu aldım. onu bakayım size döneceğim. Alo. Alo görkem. Sesim geliyor. Geliyorsun. Ha, merhaba. Merhabalar. Ya ben bir şey soracağım. Bu şematik içerisindeki tablolarda evet bu adresleme bitkisini görebiliyor muyuz yani hangi kablonun nereden nereye gittiği? Evet, onu şöyle göstereyim ben size. Buradan görebiliyoruz. Şuradan bakın. Kablo ismi. C47 evet. konnektöründen 5. porttan C47'in 5. portundan C48 konnektörünün 2. portana bir adresleme yapılmış. Adreslemeleri görebiliyoruz. Peki yani. bir şey daha soracağım. Ben. Evet. Bu şematik içinde ben bir değişiklik yaptığım zaman çizdiğim katı modelde de otomatikman değişiyor mu? Ee, yok artık onu ekzamel olarak güncellemeniz lazım. Ekzamel olarak güncelleyeceksiniz, Tekrar çekeceksiniz. Aradaki ha, tek ilişki XML formatı. Format üzerinden bir bağlamak anladım. anladım. Tekrar egzamel olarak kaydedip Aynen. tekrar oraya mı yükselen Örneğin bir değişiklik yaptıysanız eğer sadece o, egzama, o değişiklik üzerine bir egzamel oluşturup sadece orada bir değişiklik yapabilirsiniz. Yani komple yapmanıza gerek yok. Buradan file export ediniz zaman şuradan siz örneğin Yeni bir egzeme dosyası oluşturabilirsiniz. Test dediğiniz zaman artık şu Önemli masa atayım Ya da masa atayım. Test diyeyim. Open diyeyim. Artık benim yeni bir egzeme dosyam var. File 2 dediğim zaman Buradan artık yeni bir egzeme dosyası Oluşuyor. Test egzeme olarak. Anladım. Peki bir şey daha soracağım ben son olarak. Yani. Yani ben başka bir programla Çalışıyorum. Mesela oradan diyelim egzeme Dosyası aldım. Ben bunu kreonun içine Yüklemek için yani onu yüklerken herhangi bir sıkıntı olur mu ya da şematikten mi yapmam gerekiyor yoksa kriyonun içindeki kevlinkte de yapabilir miyim? Anladım. Aynı soruyu Földüm ile soruldu. Ben onu bir araştırayım. Kriyo hani şematik, kriyo parametrik başka egzeme dosyası olarak alabiliyor mu diye. Şu an şöyle göstereyim. Normalde burada import dediğimiz zaman Buradan kreo şematik içerisinde e, kreo şematiğin e, kabul ediyor. Ama burada farklı e, opsiyonlar mevcut olabilir. Yani onu ben bir teyit edeyim. E, Görkem Bey size de ben dönüş yapacağım. O konuda size bilgilendireceğim. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Rica Ben bu sorumdan sizin başka bir konu. Ya benim şu an aklımdakiler bunlardı. Benim başka sorum yok. Tamam. Teşekkürler. katıldığınız için biz teşekkür ederiz. İyi günler. Başka soru var mı? Pekala başka soru yok. Burada herhangi bir mesaj gelmiyor. Webinarımız bu kadardı. Dediğim gibi webinar kaydını YouTube sayfamızdan ve linkin hesabımızdan erişebilirsiniz. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Anket sonunda da sorularınız mevcut. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi çalışmalar.